Trip'um beni tane tane sikik fenomenlerden olmadım peşim paralarım peşindeyim helalinden kazanırım ey peşim benim seneme köle olup kara para para aktamam spot listesindeki salak kazan beni karıştırma bot basan bebelerle benzemem çaka veren göte Anancı gevşek sen de ayrı kibine fuck up Anladın mı ey siki kafan Beni almaz kafan almazsa kafasını alcaz Seni küçük alçak namusun karıncanı siki kadar mi yapabiliyor yapabiliyom abi dersin Elimin tersini yersin Kaç para vereyim demekle olmaz Karakterini satan parayla sattı ben de gerçek kitle aile gibi Senin kitle var mı meçhul beni Yok gibi, bot gibi, bok gibi Ederin kaç para, parasını feriyim Savaş bayrağını götüne dikeyim Benimle savaşmadan önce sakallarını çıkartı O parlak yüzünü göreyim Güneş çarpsın yüzüne <gülüyor> <gülüyor> Çakal Çakal Çakal hiç sevmem bu arada Çakalla çakalla uğraşıyoruz <gülüyor>